Allavyo virüsü nedir? <gülüyor> 60 tane Allavyo virüsü. Allavyo bir geceli milyonlarca bilgisayara ulaşmaya başarmış bir virüstü. Sisteme bulaştığında yaptığı ilk iş şifre ve kullanıcı adlarını çalmak için bir solucan indirmek oluyordu. En büyük bilgisayar virüsü nedir? Allah virusu şimdiye kadar oluşturmuş en öldürücü bilgisayar virüslerinden biridir. Bu virüs dünya çapında bilgisayar sistemlerine tahminen 10 milyar dolarlık bir zarar vermeyi başardı. Dünya çapında internete bağlı bilgisayarların %10 kadarına bulaştığı düşünülüyor. Allah virüsü ne zaman çıktı? 4 Mayıs 2000'de internete salınan Allah virüsü binlerce bilgisayarı yerle bir etmiş, bolca başarısızlığa yol açmıştı. Evet bu videomuz bu kadara abone olmayı like etmeyi unutmayın görüşmek üzere